Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler adlı kitabın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa numaralarını söylüyorum. 108 ve 109 arkadaşlar. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız başlayalım ilk sorumuzu çözmeye. Şimdi gençler, yüzme, bisiklet sürme ve koşulan oluşan yarışlara triatlon denir diye bir bilgi vermiş bize. Zor bir yarıştır. Aşağıda Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen triatlon yarışının parkuru verilmiş olup parkurun başlangıç ve bitiş noktaları boyunca olan hareket okla, oklarla gösterilmiş. Şimdi başlangıç noktasında e, bu triatlon atletleri şuradan itibaren yüzmeye başlıyor arkadaşlarım. Burada karaya çıkıyorlar yüzdükten sonra. Daha sonrasında buradan Fenerbahçe meydanına kadar koşuyorlar. Ve burada duran bisikletlere binip şu istikamet boyunca bakın Fenerbahçe meydanından önce arkeoloji müzesine Daha sonra arkeoloji müzesinden de Yenişehir kampüsüne kadar Bisiklet sürüyorlar ve yarışı bitiriyorlar Şimdi koşu parkuru Yani turuncu bölge Pardon pembe bölge e, Bisiklet sürme parkurunun %20'si Yani turuncunun %20'si Ben şimdi turuncuya 100k dersem o halde Pembe bölge bunun %20'si olacak Yani 20k olacak Yüzme parkurda yani mavi bölgede Koşu parkurunun %25'i yani çeyreği. 20K'nın çeyreği de bize 5K'yı verecektir. Fenerbahçe meydanı ile arkeoloji müzesi arası mesafe koşu parkurunun %75'i. Bakın koşu parkuruna 100K demiştik ya pardon 20K demiştik ya koşu parkuruna. Bunun %75'i yani 3 tane çeyreği yani 15K. Bakın burası kaçmış? 15K Fenerbahçe meydanı ile arkeoloji müzesi arası 15K'ymiş. Pekala. Yenişehir kampüsü arası... Arkeoloji Müzesi ile Yenişehir kampüsü arası 34 km'ymiş bakın şu yeşille işaretlediğim bölgede 34 km'ymiş bakın arkadaşlar bisiklet sürme parkurunun tamamına 100k demiştik bunun 15k'sı burada o zaman geriye 85k'sı kalır ki bu 85k 34 km'ye eşitmiş bize diyor ki tüm parkur kaç kilometreye? Tüm parkur 125K'dır arkadaşlar. 125K'sı kaç kilometredir diye soracağız biz. İçler dışlar işimizi görür. 125 ile 34'ü çarpıp 85'e böleceğiz. Şimdi şunu 17'ye böldüm 2. Bunu 17'ye böldüm 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 25. 2, 2 çarpı 25'ten 50 gelir. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şu kısmı sildim. Birazdan ihtiyacımız olacak o boş bölgeye. ikinci soruma geçtim. Ev kirası 2000 lira olan Kerem'in kira kontratı yenilenecektir. Kerem maaşından yapılan zammı hesaba katarak en fazla 2600 TL kira verebileceğini hesaplamıştır. Ev sahibi kiraya %A artı 2 zam yaptığında Kerem kontratı yenileyerek aynı evde oturmaya devam edecek. Fakat %2A eksi 10 zam yaptığında ise taşınmak zorunda kalacaktır. Buna göre... A kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz biz 2000'in sevgili arkadaşlarım %A artı 2'si yani A artı 2 bölü 100'de çarptığımız takdirde bunu bu ifade 600'den küçük veya eşit oluyormuş ki çünkü 600 lira zam yapıldığında 2600 liraya tekabül eder veya daha az bir zam yapılmış demek ki 600 liradan daha küçük veya eşittir diyeceğiz. Yine 2000'in bu sefer 2a eksi 10 bölü 100'ü 600'den büyük olacak ki taşınmak zorunda kalsın. 2600 liradan fazla ben burada oturamam deyip taşınmak zorunda. Pekala. Şimdi o halde şuradaki 2 sıfırı ve buradaki 2 sıfırı sildim. Buradaki 20'yi ve buradaki 100'ü sadeleştirdim 5 geldi. Ve buradan a artı 2 küçük veya eşittir 5 çarpı 6'dan 30 gelir. a küçük veya eşittir 28'dir diyeceğiz. Yine 20 sıfır ve 20 sıfır sildim. Yine 20 ile 10 100'ü sadeleştirdim 5. 5 kere 6 ile 30. 2A ikisi 10. Büyüktür 30 dedik. 2A büyüktür 40 geldi. Ve A büyüktür 20 dedik. Şimdi A 20'den büyük ve 28'den küçük veya 28'e eşitmiş. A kaç farklı değer alır diye sormuş. 21'den 28'e kadar değerler alır. Burada da 8 tane değer olduğu için doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum 3. sorumuzdan. Esma Kareli defterinde bazı kareleri maviye boyadıktan sonra bir A noktası belirlemiş ve merkezi A noktası olacak şekilde aşağıdaki çeyrek çemberi çizmiştir. Bakın burada 4, yarı çapı 4 birim olan bir çeyrek çember çizmiş. Esma kareli zemin üzerindeki mavi boyalı karelerin tamamını içine alacak şekilde çeyrek çemberi büyütmek istiyor. Buna göre Esma bu şartı sağlayacak şekilde çeyrek çemberin yarı çapını en az yüzde kaç arttırmalıdır diye sorulmuş bize. Şimdi burada A noktasına en uzak olan e, karemiz bizim hangisi? Şuradan şöyle çekersek şudur arkadaşlar. En uzak olanı bu. Demek ki benim yeni e, çeyrek çemberimin yarıçapı şu şekilde olacak. Yani yeni çeyrek çemberimin yarıçapı bu olacak. Şimdi burada çeyrek çemberin yarıçapının 4 olduğu bilgisine ulaşmıştık. Peki burada yeni Yarı çapımız kaç? Bunun için bir Pisagor uygulayacak gibiyiz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 8 Tabii ki 10'dur. Şimdi dörtgen bunu 10 yapmak istiyoruz biz. Yüzde kaç artmalı diye sorulmuş. Dörtte kaç artıyor arkadaşlar? 6 artıyor o zaman yüzde kaç artar diye soracağız. Bu bunun 25 katıysa. 25 katı 150'dir. Demek ki %150 artması gerekiyormuş. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Evet. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Şöyle. Serhat e, otomobiline kışın LPG taktırmıştır. Yaz geldiğinde sıcağın etkisiyle gazdaki genleşme Serhat'ın arabasında aşağıdaki sonuçları doğurmuştur. Aynı miktar gaz ile %30 daha fazla yol almaktadır. LPG deposu %20 daha az miktarda gazla dolmaktadır. Buna göre kışın bir depo gaz ile 400 km yol alabilen Serhat'ın yazın bir depo gazla kaç kilometre yol aldığı sorulmuş bize. Şimdi şöyle diyelim. Serhat'ın taktırdığı LPG, kışın taktırdığı LPG'nin hacmi 100 ve ve sevgili arkadaşlarım bununla 100k kilometre yol gidebiliyor diyelim. Her bir litresiyle bu şekilde olursa 100V çarpı 100K kadar e, hareket edebilir bu araba. Yazalım. 10000 k yapacaktır. Bu kadar kilometre gidiyor. Şimdi aynı miktar gazla yaz geliyor. Aynı miktar gazla %30 daha fazla yol alabiliyor genleşmeden kaynaklı. Dolayısıyla 130V olacaktır e, artık. Yok şöyle diyelim. Yola K demiştik biz. 130 v k olacaktır arkadaşlarım aldığı yol. LPG deposu %20 daha az miktarda gazla doluyor. Çünkü gazlar genleştiği için depo sanki küçükmüş gibi oluyor. Daha az miktarda sıvı doluyor içerisine. Dolayısıyla daha az diyorsa da 80V olacaktır. Şimdi bunula bunu çarpacağız. 80 kere 13 kaç yapar? 8 artı 80 artı 24'ten 104 gelir. Sonra da iki tane 0 ekledik. Bu şekilde 10.400 VK yaptı. Pekala. Şimdi bakın 10.000K 10 10.400 olmuş. Doğru mu? Yani bu ne demek? Sıfırları silerseniz 100 4 olmuş. Yani %4 bir artış var. Şimdi kışın 400 kilometre gidiyorsa yazında %4 artış olacak. 400'ün %4'ü 16'dır. Dolayısıyla yazında 416 kilometre yol gider deriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Böylelikle 108. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz 109. sayfamızdaki 5. sorumuzla. Şimdi gençler. Şekildeki tabloda iki şehir arasında sefer düzenleyen A ve B otobüs firmalarının bir hafta boyunca taşıdıkları yolculara göre otobüslerin doluluk oranı verilmiştir. Mesela A firması doluluk oranı %80'miş, B firması %75'miş. Bir haftada toplam 4000 yolcu iki şehir arasında yolculuk etmiş ve bunlardan %40'ı A geri kalanı B firmasıyla seyahat etmiş. Şimdi o zaman %80 doluluk oranıyla %40'ı A ile e, gitmiş ya. 4000 yolcunun %40'ı nedir arkadaşlarım? 4000 yolcunun %40'ı 1600'dür. 1600 tanesi arkadaşlarım A firmasını tercih etmiş. Geri kalan 2400 kişi de B firmasını tercih etmiştir. Toplam 4000 kişi yaptı. Buna göre otobüsler bir hafta boyunca tam kapasite ile sefer düzenlerse her iki firma ile toplam kaç kişi seyahat eder diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle e, şöyle diyeceğiz. Bakın 1600 kişi otobüslerin doluluk oranı da %80'di unutmayın. A firmasıyla e, yolculuk yapıyor. 2400 kişi ve otobüslerin doluluk oranı %75 iken B firmasıyla e, hareket ediyor. Ve sevgili arkadaşlarım. Burada bize sorulan şey şu. Otobüsler bir hafta boyunca eğer tam kapasiteyle sefer düzenlerse. Her iki firmayla toplam kaç kişi seyahat? Normalde 4000'di. Şimdi... %80'i 1600 ise %100'ü kaçtır diye bizim merak etmemiz gerekiyor yani %80'i 1600 ise %100'ü Şimdi o zaman 80'i 1600 ise Bakın 20 ile çarpılmış %100'ü yine 20 ile çarparsınız 2000 yolcu deriz buraya 2000 yolcu A firmasıyla e, yolculuk yapardı %75'i 2400 ise 75'i 2400 ise diyeceğiz %100'ü kaçtır diye sormamız gerekiyor şunu da şunu sadeleştirelim isterseniz. 3'e 4 olsun. 3'ü 2400 ise 800 katı, 4'ün 800 katı da 3200 yapar. Demek ki 3200 kişi de tam kapasitede çalışırsa B firması. bu firmayı tercih edecek. Toplamda 5200 yolcu eğer otobüsler tam kapasite hareket ederse bu iki şehir arasındaki yolu gitmiş olurlar ve böylelikle cevabımız da E seçeneği olur. Devam ediyorum 6. soruyla. Bir kasap aldığı bir sipariş üzerine belli miktar kıymayı öncelikle eşit boyutlara sahip buzdolabı poşetlerinin her birini tam dolduracak şekilde eşit miktarda kıymayla doldurmuştur. Daha sonra poşet büyüklüğünü %25 artırarak ve yeni boyuttaki poşetleri de tam dolduracak şekilde her bir poşete eşit miktarda kıyma koyarak siparişi hazır hale getirmiştir. Sipariş hazırlanırken kullanılan büyük poşet sayısı küçük poşet sayısından 4 eksikmiş arkadaşlarım. Sipariş hazırlanırken kullanılan iki boy poşetin aldığı toplam kıyma miktarları birbirine eşit olduğuna göre sipariş için toplam kaç adet buzdolabı poşeti kullanılmıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Küçük poşetlerin, küçük diyelim, bir de büyük boy poşetler vardı. Küçük poşetlerin hacmine 4V dersem Büyük poşetlerin hacimleri %25 daha fazlaysa eğer 4V'nin %25'i yani çeyreği V olduğu için büyük poşetlerin hacmi 5V'dir. Ve şundan 4V'den toplam X tane kullanıldıysa büyük poşetlerden X 4 tane kullanılmıştır diyor bize. 4 eksikmiş. Pekala. Şimdi ikisiyle de hazırlanan kıyma sayıları birbirine eşitmiş. Yani 4VX eşittir. 5VX eksi. 5V ile 4'ü çarparsanız 20V yapar. Buradan sevgili gençler bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderirseniz 20V eşittir. Vx yapacaktır ve x kaçmış arkadaşlar bakın demek ki burada V'leri de götürürseniz 20'ymiş. Yani küçük poşetlerden 20 tane kullanılmış büyük poşetlerden 16 tane kullanılmıştır. Bize neyi sormuştu? Siparişin toplam kaç adet buzdolabı poşeti kullanılmıştır? 20 artı 16'dan toplam 36 tane poşet kullanılmıştır diyeceğiz. Cevabımız E seçeneği olacaktı 6. sorumuzun. Ve devam yedinci soru. Bir toptancı sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiş. Birinci kampanyamız şu. 100 adet ve üzeri alışverişte 20 tanesi bedava geri kalanı da %10 indirimli demiş. İkinci kampanyada ise 150 adet ve üzeri alışverişte tüm ürünler %20 indirimli demiş. Bir müşteri bu toptancıdan 150'den fazla ürün almıştır. 150'den fazla ürün. Müşterinin ödeyeceği ücret her iki kampanyaya göre hesaplanmış ve hesaplanan değerlerin eşit olduğu görülmüş. Buna göre müşteri kaç adet ürün almıştır diye sorulmuş. Şimdi birinci kampanyaya göre sevgili gençler varsayalım x tane ürün almış olsun toplamda ve bu x 150'den fazla arkadaşlar x tane ürün için 100 adet ve üzeri alışverişte 20 tanesini bedavaya getirdin diyor. Şimdi zaten 20 tanesi bedava o zaman ben x 20 tanesi için konuşacağım. Normalde bu ürünlerin fiyatlarının her biri de 10k olsun. Tamam. Hadi 10a olsun. K Hep K diyorsun. 10a Pekala. Şimdi geri kalan yani x 20 tane ürünü 10a'lık fiyata %10 indirimle ödeyeceğimize göre 9a ödeyeceğiz. Çünkü 10'un %10'u 1'dir. O halde arkadaşlarım 9A fiyat öder ve toplamda birinci kampanyadan ödeyeceği fiyat budur. 9A çarpı x 20. Şimdi geçelim ikinci kampanyaya. Eğer 150 adet ve üzeri alırsan diyor tüm ürünler %20 indirimli. Yani x tane ürüne toplam x tane ürüne %20 indirim yaparsanız 8A kadar ödeyecektir. Demek ki bunlar da birbirine eşit oluyormuş. Pekala şimdi denklem çözme kısmı 9 ax eksi 180A eşittir. 8ax yapar bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderirseniz a çarpı x eşittir 180 çarpı a gelir a'lar da birbirine götürürse x eşittir ne kalır 180 müşteri kaç adet ürünü almıştır diye soruluyordu biz zaten iki tane almış olsun demiştik x de 180 bulduk cevap c seçeneği olacaktı ve son olarak son sorumuz 8. soru demiş ki bize 8. soruda gençler c dedik değil mi tamam İçinde bir miktar çöp olan aynı çöp kutusuna Önce Murat sonra Kaan Murat ve Kaan Çöpünü attıktan sonra çöp kutusunun Doluluk oranı şekilde belirtildiği gibi olmuştur Şimdi Murat çöpü atıyor %40 ee, Atmadan önce mi sonra mı ona bakalım Attıktan sonra çöp kutusunun Tamam Murat çöpü attıktan sonra %40 olmuş Kaan arkasından çöpü atınca %8 olmuş Demek ki e, Kaan bu çöpün %8'ini dolduracak miktarda bir çöp atmış. Murat'ın çöpü Kaan'ın attığının iki katına eşitmiş. Şimdi %8'ini dolduruyorsa demek ki Murat'ın dolduracağı da %16'dır. Pekala. Önce Murat değil de, önce Murat değil de, Kaan çöpünü atsaydı çöp kutusunun doluluk oranı yüzde kaç olurdu? Şimdi %40'tan önce %16'yı çıkarırsanız ne bulursunuz? %24 bulursunuz değil mi? %24'ün üzerine önce kalan atmış olsaydı 24 artı 8'den cevabımız 32 olacaktı sevgili arkadaşlarım. 109. sayfamızda bitirdiğimize göre videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda sevgili arkadaşlarım ne ile karşılaşacağız hemen söyleyeyim. yüzde problemleri 4. testi çözeceğiz. 110 ve 111. sayfalarda o videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.